Bay bay. Aa, adam aaa. Aaa arabamı çaldı kaçtı şerefsiz. Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Sanri Asa. Sanri Asa. baştan hoş geldiniz. Baştan baştan hoş geldiniz arkadaşlar. Artık 100 kaçıncı defadır ve 200 yüz kaçıncı defadır söylüyorum bunu bilmiyorum ama Sanri Asa hoş geldiniz. O zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım da oyuna başladıktan sonra şey yaparız. Yine konuşmaları, sohbeti, muhabbeti o zamana bırakırız. Ne diyorsunuz? Ben bu arada OBS'i bir kontrol edeyim. Her şey okey mi abi? Ohoho, oyunun sesi birazcık azıcık fazla olabilir sanki. Radyo ve diğer sesler var. Master volume diye bir şey yok. Sanırım ben şuralarda tutuyordum. Normalde oyunun sesini. Hatta biz şurada falan tutuyordum. Çok sessiz olursa siz bana söylersiniz. Veya gürültülü olursa. O zaman hadi yeni oyuna Oyun yükleden de bir sürü bir sürü şeyimiz var ama. Ee... Şimdi yapmayacağız bunları. Yeni oyun. Hadi bakalım artık eve gitme vaktidir beyim bir Türkçe Türkiye şehir kur kuramadık baba kardeşim gerçekten yerel çevriyor ona kadar inan evet, konuşuyordum bilmiyorum. Şey. Sanres'in büyüsüne bir kapıldığım şey oldu. Ee, arkadaşlar çok uğraştım oyunu oynanabilir hale getirmek için Steam'den oynuyorum çünkü oyun şu an eee Steam'deki versiyon çok kötü. Çok hatalı, çok problemli evet, benim teknik benim olarak. Adamım. O parayı geri alacağız bu merak etme. Ee, o adamım. yüzden hey, lütfen sizde de <Gülüyor> ...desteğinizi gösterin. Like'larınızı, yorumlarınızı falan bekliyorum yani. Zor <gülüyor> işti gerçekten bütün bu olay. Kayıt kayıda olmak bile zor de, işti yani. Yok, Ses no çok Tampini. I was Watch your head. Get out greaseball bastard. Stupid Mexican. Oh, hey sorry. Tam öküzlik ama ya yani. Hey man, çantasında ne vardı acaba kıyafetleri falan. İşte bak çantasında kıyafetleri neşe yapsaydık sürekli ne sağ so olduk, alışveriş Carl. yapmaya gitmezdik. You know yeah, Biliyorsun So what else you got shaking Carl? Nothing. I live in Liberty City now. I'm clean, legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. What here? officer Pendlebury. Memur Pendlebury bir hiç görmedik sanırım ya. Görmek isterdim yani madem bu kadar geldim. plot duyuyonuz üzerine. Şey, güzel güzel. Güzel. Erdoğan'la çalışacağız. Da bu bir yalan <gülüyor> mı? bu olmayacak. Bunu herkes biliyor. <gülüyor> This <Evet>, hemen geleceğiz. We go again. Worst <gülüyor> place in the world. Heights baller country. represented Grove Street years. But the give a shit. Şu an sarı müzemde 350 dolar ve bisiklet var. dünya güzel bir yer. <gülüyor> evet be, evet, evet ahbaplarım gördüğünüz gibi e, baskılarınıza boyun eğip en sonunda sana yok öyle bir durum yok merak etmeyin kimsenin <gülüyor> baskısına boyun eğemedim. E, YouTube'a çok daha e, vakit ayarlayabileceğim bir sürecin içine girdim. E, zaman ve enerjimi buraya aktarabiliyorum daha çok aktarabiliyorum o yüzden neden bunları da yapmayayım dedim. Ee, o kadar istiyordunuz. Yani bu olmasa başka bir şey olacaktı ama olacak başka bir şey yok şu an. Balas bana saldırsa polis acaba onları tutuklar mı duran deneyelim. Oh. Yo yo yo yo yo yo, yo. evvallah abi. Görüşürüz. Görüşürüz. Abi bunda spaceten koşuyoruz doğru. Görüşürüz hocam. Hayatta yüksek çözünürlükte kalın. Görüşürüz. Ha işte. E, San Andreas'ı neden oynamayalım dedim. Baştan. Belki gizemlerine girişiriz. FNAF ve San Aras, Evet evet. Gerçekten bu böyleymiş bu arada. E, videodan anlamayanlar vardı duyuru videosundan. Gerçek mi diyorum yoksa Dalga mı geçiyorum diye. İkisi de yani. Gerçeği söylüyordum ama dalga da geçiyordum. Dalga geçerek gerçeği söylüyordum. Bayılırım böyle şeye. Ben önce bir etrafa bakmak istiyorum. Silah miras bir şey yok mu ya? Yani? Şöyle oyuna başlarken güzel şeyler, hoş silahlar falan, silahlar da hoş demek ne kadar okey bilmiyorum ama hiçbir şey yok ya? E, okay. Polis be, memur bey ne yapıyorsunuz ya? Sanredes her ki sanredes. Sanredes'de değişen bir şey yok. Çünkü 15 yıl boyunca <gülüyor> bir şey yapmamışlar abi. Çünkü 15 yıl önce farklı farklı oyunlar yapmışlar. Oyuncular neyse dur. Bisiklet burada kalsın. bisikletin çok kullanacağımı sanmıyorum. Şuradan bir zıplayalım. Çünkü buradan yanlış hatırlamıyorsam bir şey vardı tepede. Şu silahı bir alalım. Yap. Güzel. Bunu aldığımıza göre bir tabanca var. Tabancayı da alacağız ve ee, CJ çiçek gibi olacak. Ha işte böyle güzel. Bunlar hep güzel şeyler. Bunlar hep hayattaki güzel şeyler. Rider'ın evin önünde de bir de kurek vardı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Kureği de alıp çünkü gömeriz. Okey. E ee, o zaman. Göreve devam edelim ama dediğim gibi yani. Şimdi çok çok sık gelmez bu videolar. Onu önceden söyleyeyim çünkü öyle yani. Her gün atacak halim yok ve her hafta atacak halim yok. Bir, her hafta bir sandalite videosu gibi. Ya bilmiyorum bakalım. Ne, bir sürece bakalım. Dışarıda tam kar yağıyordu. Güzel bir şey kar yağmıştı. Şu an yağmıyor. Ee, güzel bir Gün yani. Güzel günler. Bana Snow, Snow Andres hatırlattı. Snow Andres şey moduydu Snow bir ara. Karlı moduydu. Her yere kar yağdığı moduydu. Hiç yükleyemedim, hiç yapamadım. Ama şimdiden görebiliyorum abi Snow Andres oynadığı oynamayış. Mod diye oynamayacağız arkadaşlar. Bir sakin olun. Böyle herkese günaydın. Uzun süre yayın yapınca böyle videolar çekmek e, tuhaf oluyormuş. Yayınlar yapmam. Yayınlar... You picked the Hey, hey, Big Smoke, it's me, Carl. Chill, chill. CJ. Oh my God, what's up? <gülüyor> hey baby, you okay, man? Nah. Ne öyleyim be Aynen Big Smoke, hı? Big Smoke kendisi gibi konuşuyor. Hey, I don't know why this happened. Tize kendiniz gibi konuşuyor musunuz I arkadaşlar? and cursed make us laugh make us cry ne diyorsun oğlum ya but right now we got to take care of our business go see your brother cemetery come on let's bounce kadar laflar da balonyım ne you Keşke burada biz süsseydik ya arabayı. Bize sürdürmediler. Güzel de bir soyul olurdu bak hocam arabaları böyle sürüyorsunuz ya. Hey, hava ha, sıcak bak ha çok sıcak. Carl, hey. Atletle geldim ya. Atletle geldim ya. Anamızın General's Amazon update'le geldik ya. Just And where the fuck you think you going? What? Get out of my face! I'm going to see Caesar. The hell you are, girl! You ain't messing with them SAs. You know we beat them. They ain't nothing but a Look, bunch I of low lives. Look, What the fuck are you? At least I got principles. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him. Carl don't tell me shit. As long bitch. as he treat her right. Disrespect you any day. How the hell you gonna say that? Like it's any business of yours? Fuck you, sweet. Oh shit, Fucking asshole. Here we go again. This is real fucked up. Everything. What you mean? Bu güzel bir sahne ama boş bir sahne. Şu son 4 kişinin yaklaştığı sahne. Oh, mother... Bak bak ol olaya bak. CJ back geriye bit kaçıyor. Ryder kenarı atlıyor. Ramla Big smoke ve atış ediyor işte. Oh, e, insanların az, az çok e, yönelimli şey yapıyor ben burada şu mikrofonu şöyle yapayım daha okay, ki böyleyiz. Bin bakalım bisiklete. Bisiklete daha az kullanmaya gerek yok ya şu an. Şey yapabiliriz bence. Some, huh, yeah. Niece is changed benim peşime mi düşüyor? Yeah, gün <gülüyor> şey şu an bisikleti bırakıp başka birini arabasına alırsan bisiklete geri dön diyecek bana. Düşünsenize <gülüyor> arkanızdan gelen bir araba var. Arabanın içinde size ateş eden gangsterlar var. Bisikletle kaçmaya çalışıyorsunuz. Arabaya binemiyorsunuz zaten çünkü mantıksız. <gülüyor> Diğer bütün swit'in yakınında mıdır? Abi şaka mı yapıyorsun? Okay, yakında dururum, sweetin Başka bir şeylerde bizim yakınımıza duracak ama, kurşunlar gibi. Ee, son da ayrılıyor. Swithin e yakın dur dedikten sonra hemen ayrılıyor. Yı, bazı görev dizaynları muazzam bu oyundaki. Çok çeşitlendirmeye çalışmışlar ki çok iyi ama. Ya abi çok ilginç ya herif neden buraya geldin JJ ki falan diyor ya sen ne biçim bar karıştı olan köpek öyle çünkü rider ya ha böyle diyorum köpüşlere şey ya hakaret yani en azı onların bir karakteri var neyse ben ya gaza geldim Ohu, şuradan Ee. Hey. Değil hayatımıza devam edebiliriz. Bisikletle hayatımıza. Şimdi sarım buradan araba geri dönecek. Tam şuradan olması lazım. Bisiklet kullanma becerim mi arttı? Artık bisikletten daha zor düşecek. Geri geri daha hızlı gidebileceksin. Hah! Artık siz düşünün bisiklet kullanma becerimi. Gel şuraya gelsene. E ee, gel gel gel gel gel gel gel gel. Gel gel gel gel. Hopa! Yeah, pro moves. Bisikletin lastiğini atamamaları muazzam. Gel evet evet. a Beni köşeye sıkıştırdılar. Hayır. İzin vermiyorum buna. Wow wow wow. Gel gel gel gel gel. Es şunları es şunları. Şu, Geri zekalar birbirlerine atış ediyorlar. Çok iyi lan. Dünya çok güzel bir yer. Ballas, ballas'ı öldürüyor. Sen kendi haline takılıyorsun. Rider Takılmaya... Kendi haline takılmıyorum. Ben ballas'la da takılıyoruz birlikte. Onlarla tanıştırma. Bir yeni insanlar. Keyifli insanlar konuşmak çok sohbet Muhammed keyifli oluyor güzel oluyor bütün bunları elimde bir SMG tutarken söylüyorum ben bu silah hangisi olduğunu hiç bir zaman anlayamadım ya bir tek sanreas'la görüyorum bu silahı ne bu? Şeye benziyor biraz. Ee, Japonların, İkinci Dünya Savaşı'nda Japonların kullandığı silaha benziyor veya Battlefield 1'deki otomatik üfeklere benziyor. Okey. Evet, teşekkürler bütün bunlar için. Evet, saygınlığımız arttı! Yes be! İşte zaten bütün bunları... Ben şu an gidip baştan o silahları toplayabiliyor muyum? Onlar respawn oldu mu? Evet! Güzel. Tamam güzel. Bu, bu güzel bir şey bizim için. Artık yüz mermimiz oldu. Bunları kullanacağız. Bu mermileri kullanacağız. Tabancayı da toplayayım. Ne olur ne olmaz. Bir de yedek şeyim olsun orada. Hayat bizim için güzel olsun. Sen bu kocamda Burada yaşamak <gülüyor> için <Kruun. gülüyor> Sen Çok zayıf görünüyorsun dedi. İskelete benziyorsun dedi. Sizce dedi ki abi... Demeyin böyle bir hayata olan... Şeyimi kaybediyorum dedim. Ben mutsuz bir insanım falan dedi. Yani Rider gibi, bir Smoke gibi arkadaşlarım olursa ben de mutsuz bir insan olurum herhalde. O şimdi insan... <gülüyor> düşünmüyor değil lan acaba falan diye. İşte düşünmüyor değil yani. Ben şu fotoğraf makinesini de alıyorum. Aldım, aldım. Ye yeah, aldım. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar, bir gizem avcısı, fotoğraf makinesi bir gizem avcısı olmaz. Senres'in gizem arasına gireceğiz bu arada. Ryder'ın evine gitmek için haritada re işaretini takip et. Sen kimsin ya? Ha. <gülüyor> The so boulevard so yeah, Şey çok ilginç abi. Oyunda bazı şeyler yaptığınız zaman şurada tank falan oluyor, başka bir yerde uçak falan oluyor. Seram CJ'in evinin üstünde uçak oluyor. Neden lan? Neden? Kardeşimizin evinin üstüne uçak geliyor. Nasıl bir kontekste bağlayabilirsin ki bunu veya ya köprünün altında tank olması nasıl bir şeye bağlayabilirsin ki ordu ile olan ilişkilerin o kadar ordu ve meclis ile olan ilişkilerin o kadar gelişti ki sana sadece tank vermekle kalmıyorlar evin altına tank tutmana da izin veriyorlar. Hey man, <gülüyor> yok yani böyle bir şey. <gülüyor> All oh, for show, for show. my nigga, my bad. with you. böyle bir şerefsiz olduğunu <gülüyor> en başından anlıyorsunuz <gülüyor> yani. Teased <gülüyor> on bunu şu an mı düşünüyor acaba yoksa Aha, böyle bir görev yapayım da ben düşüfelenmesin mi diyor yoksa mikrofonu hala sallanıyor ya. Bana Batı yakasından nasıl, senin Doğu nasıl sürerler diye şey yapıyor. Hocam daha dün sürdük, dün GTA 4 oynuyorduk. Sürüşümüz kötü değildir yani iyidir. Abi şurada bir bomba vardı diye anlatılamıyorsa. Bakalım hala burada mı? He. Ah şurada bir şey var. Dur bakalım şurayı. Teşekkürler muazzam bir arkadaşın gerçekten. Okay. Ah ulan şey yok be, spreyimiz yok be. Spreyimiz olsa, spreyimiz olsa bir şeyler yapardık buraya ama şu an spreyimiz yok. El bombamız var. Bence güzel bir başlangıç yapıyoruz. Rider ile Berbere git. Bir Berber, bir berbere, buraya Berber gel beraberir. Berber, berber dükkan açalım demiş. Şey çok ilginç. Ee, biz mesela normalde bla bla bla falan veya geveleme falan diyoruz ya. Ee, antik Yunan'da e, bunun aynısını böyle bar bar bar bar var şeklinde gerçek gerçekten bu şekilde diyorlarmış hani bla bla bar barbar var olarak geçiyormuş ve kendi dillerini konuşamayan insanları ee, bar barbar olarak adlandırmışlar gerçekten bu şekilde herhangi bir semantik altyapısı yok yani bizim dilimizde olsa biz de bla bla bla bla falan diye iş <gülüyor> şey yapacağız dünya gerçekten ilginç bir yer ben çok seviyorum böyle etimoloji <gülüyor> dilbilimsel <gülüyor> şeyleri <gülüyor> Hocam 350 dolarım var ama corno yapamıyorum. Ben o yüzden bütün paramı şu an buraya harcayamayacağım. Çünkü biz ne yapalım biliyor musun? Bu ne? Hayır hayır hayır. İzlediğiniz Evet. Beverley'in Teşekkürler hocam. Kolay gelsin, hayatında başarılar. Nice to have you back son. Ne kadar iyi amca ya. Geri gelmen çok iyi diyor. Bir şey biliyor onu geri götüreceğim mi? Lafımı geri alacağım diyor. Eski ihtiraralı işni yapıyordu. Okay. Her karnı doymazsa kilonu ve gücünü kaybedersin. Peki okay, tamam. Teşekkürler. Bunları biliyoruz. Evet. Yeme geldiğin zaman enerjik. Evet. Evet biliyorum. I knew. Pizzacıya girip yiyecek bir şeyler al. Alalım. Ya şey çok güzel bu arada. Mesela şu istatistikleri falan burada getirmeleri. Çünkü sanırım şeyde yok bu. Bilmem, bilenler yazabilir. Vice City'de ve GTA 3'te falan var mı bunlar? Bak, bak bütün bu olanlar arasında en, gü en güçlü şey cinsel güç. Bunu sadece öylece belirtmek istedim. <gülüyor> Küçük bir detay olarak. Pizza almak için işaret artık. Bana bir kutu pizza versene. Pizza, Ay pizzacı nem çekti ya bakarsam da alamam. De Değiştir hocam, değiştir, değiştir, değiştir. Bu ne lan? Salata mı? 10 dolara salata, salata mı veriyorsun? Yanında da sprank mı veriyorsun salatanın? Hayır abi, bana pizza var. Kocaman bir pizza istiyorum. Aynen öyle. Full rack. Ne demek? Ben teşekkürler. Hepsini verdi gerçekten. Give up CJ. Buster, bu bu, bu. şey Ya sadece kendini ele vermekle kalmadın o, o, o, ve benim ismimi de söyledin. Bu gerizekalı yakından ateş edemedi. Sen çıksan oradan be. Evet. This <gülüyor> Teşekkürler yeni silah için. Ne kadar cömert bir pizzacı. Düşünsene Domino's pizzası. Pompadour plan pom çıkarıyorlar. <gülüyor> Hocam bir sakin ol. Arkada bir şey var mı? Arkada bir şey varmış gibi görünüyor böyle. Arkada bir şey yokmuş okey. Benim benim hatam. Rider arabanı boyayım ha? Arabanı bo boyamayayım arabana çünkü para isteyecek. Adam bak kadın yürüyor. İnanılmaz ya. Oğlum yanında ceset var lan kanalda yürüyor. Arkadaşlar Los Santos diyeceğim başka bir şey demeyeceğim. Los Santos şartları artık. Bilmiyorum yani. Yorum yapmayacağım daha fazla. Biz geri döndük. İnşallah para verirsin Ryder yani. Soygun yapamadın ama. Ben paramı istiyorum abi Ben bu işte yer aldım. Hmm, şuradan da aslında bir şeyler falan alsak fena olmaz bu. Better drop by and see sweet. been yapping on about that graffiti too. Later, homie. Yes, güzel. İşte hayattan istediğimiz şeyler. Evet, apıplarım, değerli dostlarım, ee, canlarım benim bu videonun da burada sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız e, ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. E, Like'lara, yorumlara, e, yapın bir şeyler işte. Ne, ne, ne yaparsanız bilmiyorum ne yaparsınız ama. E, teşekkürler baştan... Ne oluyor lan az önce? Bir şey mi oluyor? Ha yok olmuyor. E, öyle baştan bir Outroom'un bölündüğünü hissettim. NPC'ler tarafından o beni biraz şey yaptı. GTA 4'te çok oluyor biliyorsunuz. Ee, evet, teşekkürler. başta izlediğiniz için. Ee, aşağıdaki linklerden beni başka mecalardan da başka ortamlarda da takip edebilirsiniz. Ee, tamam. Ama genelde Instagram'dan attığınız mesajları cevaplıyorum daha çok. Ee, Aa, neler deniyordu böyle bir durumda çok hatırlamıyorum şu an. Ee, yeni uyandığım için bazı bilişsel fonksiyonlarım daha tam olarak çalışmıyor. Ama e, öyle. Ee, o zaman... Sonraki defa ya sonraki ardaki yayında mı videomu bilmiyorum görüşmek üzere hayatta yüksek çözünürlükte, e, keyifli huzurlu ve e, bilmiyorum, Bir sürü güzel şeyle kalmanız dileğiyle bay bay A adam aaa A aa, arabamı çaldı kaçtı şerefsiz Ha oraya şerefsiz bak takıldın Ulan videoyu bitirecektim burada ama O arabayı geri alıp kaçmazsam Hala a geri geri sürüyor Aaa panik yaptım Çık lan hayır Çık lan ordan Hocam çık lan Çık lan Gel gel Şerefsiz seni. Hayla benim param. Aa şerefsiz bak arabaya şey yeni çalıp kaç neyse arkadaşlar öyle yani teşekkürler görüşürüz sonraki defaya.